Merhaba arkadaşlar, benim adım Hamza. Bugün Lumber Tycoon hikayemi anlatacağım size biraz. Gelin bir şey... ama yapma böyle şeyler arkadaşım. Yapma, yapma. Yayındayız yapma. Um, İTÜ Mühendislik Fakültesi mezunuyum ben. Ee, Valla geldik buralara iş verdiler bize. Git dediler, odun kas Burada kendine fabrika kur. Git bir şeyler yap. Elimizde de 20 dolar paramız var. Yapacak bir şey de yok. Valla geldik. Yapacağız yani. Üstlerimiz ne derse artık patron ne derse. Stajyerim ben daha. Yeni geldim buralara. Ben ta Türkiye'den buraya gelmişim var ya. Dur şu baltayı alayım da bir. Tabii ilk baştan başladık yani ne yapalım. Dandik baltayla başlıyoruz. Alayım şöyle de. <gülüyor> Kardeşim sen de al. Bu da benim fakülteden arkadaşım. O, o beni duyamıyor tabi. Fakülteden arkadaşım da kendisi İngiltere'den gelmiş. Garip bir insan. Neden Türkiye'de, İTÜ'de mühendislik fakültesinde okuyor? Hiçbir fikrim yok ama. Bu arada ben mezun değilim. Çok yanlış söyledim. Üçüncü sınıftayım. Ee, Valla mühendis yolunda gidiyorum. Böyle giydim üzerime kıyafetler. Tabi kıyafet giydiğinizde mühendis oluyorsunuz zaten. Gidem de ağaç kazan. Valla satalım biraz para kazanalım. Ne yapalım? Bu arada arkadaşlar hoş geldiniz, yeni gelenler varsa Ben şöyle bir mevzu düşünüyordum böyle farklı bir kıyafet yapıp konser konservatuvar mezunu olan bir e, genci canlandıracaktım ama Vazgeçtim sonunda İşsiz kalmış böyle gelip odun kazıyor burada falan o tarz bir rp e yapacaktık Vazgeçtim Neyse oh gideceğim şunları bir satayım Ecelman abim de bana yardım etsin Zengin olacağız arkadaşlar İTÜ'de mühendislik fakültesi okuyorum ben. Boşuna okumadım bu kadar. İşsiz kalmayacağım. Stajyer 5 kuruş vermiyorlar valla. Yaptığın işleri e, yarısını bize vereceksin. Yarısı sende falan dediler. Maaş yok ama. Harbi biraz fazla güçlü bir insanım ben ya galiba. Emin değilim ama. Dur şu sohbet şuraya alalım. Valla bayağı kuvvetli kaslıyımdır. Ee, i̇tüde okurken tabi bol bol fitness'a da gittim. Bu arada e, üniversite reklamı yapmıyorum. Bildiğim, tanıdığım, gittiğim üniversitelerden bir tanesi o yüzden. Valla sokamadık gel. Ağaç gel ağaç. Ağaç sıkışma orada lütfen. Yapma ağaç ya. Ay kaldık yine. Vallahi eski günlerim aklıma geldi bay be. Lumber Tycoon diye bir oyun vardır bilir misiniz? Bilir misiniz o oyunu? Onu oynardım ben küçükken. Şimdi mühendis olduk. Yani olacağız. Burada ağaç kesiyoruz. Vay be. Gelecekte burada iyi işler yapmayı düşünüyorum. Buranın başkanlığına falan aday olmayı planlıyorum. Garip planlarım var benim. Bir manyağım, bir tuhafımdan burada. Vallahi mühendisliği okumayı öneririm arkadaşlar. Ee, gelin okuyun. Tabi aynı e, okulda okumamıza gerek yok. Oyunumut da benim e, konservatuarda okuyan kuzenimin arkadaşı. Ona da selam gönderelim. O da çantasını takmış. Güzel eşyaları koysun. Evet e, 137 lira kazandık. Gidelim de o zaman bir arsa marsa alalım. Yeni gelenler arkadaşlar hoş geldiniz bu arada SCP falan şey yapmayacağız, oynamayacağız da. Bugün böyle farklı oyunlar oynayacağız biraz. YouTube adayım video çıkmış oluyor bu şekilde. Birader ne haber? İngilizce valla ben fakülte okurken İngilizce dersin çok boştum. Hoş İngilizce dersi de yoktu zaten ben kendi kendime öğrenmedim salak gibi neyse. Abim yes yes yes yes evet yes. Ne diyelim ha paran yok diyor tabi. Doğru. Gidem de bir, bir iki ağaç daha kazdım. Bak şurada bir ağaç var. Bunu ben alabilir miyim? O burada baya fabrika falan kurmuşlar. Ne? Dokunayım şuna da. Benim olsun. O ecalları is gel gidelim. Benim laptopumda bir sıkıntı oldu. Bir dakika. Wi-Fi'den çıkıp girersem. Çok özür diliyorum. Hemen halledeceğim. Chat mat donuyor bende sonra kötü oluyor. Birader ne yapıyorsun? Seni de taşırım he. O kadar kaslı kuvvetliyim ben. Fitness'a gittim 3 üç sene. Üçüncü senemdeyim. Üç sene fitness'a gittim. Üniversiteyle birlikte. Hocalarla birlikte kampüsteki fitness salonuna gittim. Sen giriyor musun ya içeri? Yok girmezsin tabi sinir edeceğim. İlla girmeyeceğim. Ha, girdi. Güzel. Güzel. Sen de gir. Birader sen bir çık buradan. Bir önümü kapatma. Bir ne yaptığımı göreyim ben. Heh şöyle. Heh şöyle. 199 oldu ha iyi para kazandık. Dur şu kazmış ağaçlardan da alayım da birilerinin kazdığı ağaçlardan. Bu arada kulaklık falan yok ya. Birileri kulaklık demiş yok öyle şeyler. Kulaklık falan yok ya. Adam kazmış bırakmış. Biz fakültede ilk önce bitireceksin diye işini öğrendik. Cümleyi düzeltiyorum. İş bitirici olmak gerekiyor. Bize bunu öğrettiler ilk başta. Listeyi al yardım edeyim falan diyor. Bilader etme ya. Fakülte. Yani sen zaten aynı fakültede okumadık biz. Seni tanımıyorum. Ece Alman bizim fakülteden de sen benim kuzenin arkadaşısın. Yani çok böyle şey yapma. Dur şu an ağacı kesmeyeyim ya da dur. Dur dur. Şundan alayım. Oh bak burada hazır ağaçlar var. Kazıp bırakmışlar. Oh. Bu arada ismim bilinenler varsa ismim Hamza. Buralara yeni geldim. Hikayemi baştan anlatayım. Backstorm'ü falan. Arkadaşlar aleyküm selam hoş geldiniz. E, yapıyoruz bu arada. haberiniz yoksa anlamışsınızdır artık da. Lumber Tycoon 2'de. Sponsorumuz yok ya. Oo yalnız Oyunumut bayağı beni e, şu an e, etkiledi açıkçası. 500 euro diyor. 500 euro da yani nereden baksan iyi para. Ha okey okey tamam sorun yok ben. Ben seni bir ekleyeyim şöyle Oyunumut. Birader konservatuar mezunusun sen bu işlerden çok anlamazsın ben mühendislik okuyorum. Mühendislik okuyorum ben. Kanka değiliz. Kanka kankalık bir durum yok. Valla. Biraz bir bakalım işlere. O Ecelman Reis. E, isteklerse beni ağlayacağım bu arada. Evet discord'dan bana yardırıyorlar. Poruz uymaz. Discord'dan gel konuş benimle sorun olmaz. O güzel bize ağaç yatırımı falan gibi yapıyorlar? Sponsor oluyorlar bize. İyi gidiyoruz ha. 230 liramız var ha. Birazdan şimdi kendime ben burada arsa alayım. Gideyim fabrika kurayım. Otomasyon falan. Sen satıl artık ya. Hadi bence bence olursun. Evet oldu. Güzel. Ağacı bir kere kestiğinizde Bakın bunlar hep mühendislik taktikleridir. Mühendislik taktikleri bilmeyenler varsa öğreteyim size. Vallahi 500 lira dolar ben anlamam. Sen ne diyorsun Ecelman? 100 lira vereyim mi? Ver tabi olmaz mı? Ver ver göndersem bana. Camufleş, astronier falan demiş. O ne kardeşim benim? O, o ne? Bilmiyorum ben onu. Bu arada biliyor musun? Çaktırma. Gördüm. Güzel bir şey. Atla. O tamam. Konservatuar arkadaş. Bir dakika arkada Ecelman abimizi de alsaydım. Keşke. Ecelman benim kanki ya. Falan. Birader nereye götürüyorsun? 100 lira vereceğim dedin. Bırak onu köylü o. Ayda konservator okudun tabi. Kalktı değil mi? Bir tarafların. Cahıl diyorlar bana. Ben cahil mıyım? Burada dur. Delik var burada. Burada delik var. Bu insan eliyle yapıl. Ne oluyor? Bu delik kimin? Bana cahil diyemezsiniz. Ben 3. Üç, senemde üniversite okuyorum. Yapmayın böyle şeyler. Bence buraya odun sokarsak burası olacak. Ne diyorsun birader? Neyse sen götür beni. Devam et. Cinler mi? Bir dakika bir dakika. Ben fabrika kuracağım. Beni farklı yerlere götürme. Ben burada gideyim insanların bir fabrikalarını ziyaret edeyim. Onlardan biraz ders çıkarayım. Hamza'yım ben Hamza. Tanımıyor musunuz beni? Bilmeyenler varsa arkadaşlar benim adım Hamza. İTÜ mühendislikte 3. senemdeyim. Burada mühendislik üzerine e, stajyerlik yapıyorum. Gönderdiler beni buraya. Poiraz uymaz dostum. Discord'dan ulaşırsın bana. Yayından sonra senle konuşursun. VIP server değil ya. Direkt biz. Ya, direkt girdik. Girdim. Oyun Umut Bey. Beni şöyle şu dükkanın oraya bırakırsanız. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Abim artık bana bence bir Lander, ama sen yani İngilizce ko ben İngilizce bilmiyorum. Bize okulda öğretmediler. Ne diyorsun sen? Ha, para yetmiyormuş. 400 istiyordu galiba. Mühendislikte burada bir numarayı oynuyorum ben. Unutmayın. Bunlar kaç para ya? Ulan bunlar var ya bir tane transformatör iki tane led yani Bunlar basit şeyler bu 80 lira çok yani dolar neyse para Abim tanıdın mı beni ben Buraya yakın zamanda gelmiştim hatırlıyor musun Balta almıştım daha Bir gün olmadı Yok hatırlamıyorum iyi tamam İyi öyle olsun, öyle olsun. Biz biraz daha para yapalım arkadaşlar para... Of 100 milyon atmış adam 100 bin atmış 100 milyon ne ya Ay abi, bu kadar da para atmayın ya. Bu kim lan? <gülüyor> <Tank. gülüyor> Çok iyiymiş. Evet oyunumun konservatuvar mezunu tabi. Maskot olarak geziyor bazen. İşsiz kaldığı için artık maskotluk e, yapıyor. Yapacak hiçbir şey yok yani. Konservatuar okumayın arkadaşlar. Mühendislik okuyun. Pa paşa gibi baltacılık yaparsınız. Neyse. iki tane ağaç kestik. 100 bin lira yaptım bak. Mühendislik sağ olsun. Can... Bir dakika ben bunu okumadım deminden beri. Ne diyorsun sen ya? You can buy land without loading. A... Okay. O zaman load yapalım. No save. Save to evet, confirm. Ne oldu bu? Kayıt muhabbeti herhalde uzun sürüyor. Valla hep bunlar pro processing. işlemci şeyi. 5 TL'ye döner. Gel birader gel. İşsizsin sen. Ben sana gel bir döner ısmarlayayım. Bak 100 bin lira para yaptım. iki tane ağaç keserek. Gel gel. Gel. Gel sana döner ısmarlayayım. Bak şu ileride bildiğim bir dönerci var. Daha doğrusu bana tarif ettiler. Dur şunu köşede sıkıştırayım da. yiyeyim onu. Böyle oturmalı bir yer var mı? Evet. Üyelerimiz yeni emojilerimiz geldi. HGHB emojileri. Kullanabilirsiniz. Hatta iki tane de şey var. Ee, Harun Rahmi'li emoji var. Pek sevmiyorum o emojileri ama bakarız. Kullanırsanız falan. Döner ne? Döner ne, ne diyorsun sen? Türkiye'deyiz oğlum biz. Burada dönerci nerede var? En yakın galiba karşı adada var. Oraya gidemek şimdi. Boş ver. Biraz para yapalım. Ben abi, bu arada ne yapacağımı bilmiyorum. Ben sadece backstory falan bunları düşündüm yayın açmadan önce. Böyle kaldık. Çok yaklaşma ya. Korona var. Korona. Bak maskemi taktım ben. Sen taktın mı? Hoş, sen tankın içinde gir Gelme kardeşim. Döner. Döner. Ne yapalım? Gel o zaman. Gel. Bu araba senin mi? Benim daha land'im yok. Götür beni birader. Geçir karşıya. Bak karşıda bir tane şey var. Poyraz uyumaz dostum. Hoş geldin tekrardan. <gülüyor> ne diyeyim yani? Sağol. Rpx gelir ya biliyor musun? Beklediğim gibi... Pardon. Çok pardon. Beklediğim gibi olursa gelir. Ben bir... Aha otursam. Karşıya dedik. Adam bizi Volkan'a çıkarıyor. Ne yapacağız lan? Oğlum bende 2 liralık balta var. Ne yapacağız orada? 2 liralık baltayla ne yapacağız lan? Burası dutluktu. <gülüyor> Oynamut tabi tabii işsiz kalınca kendini buralara atmak zorunda kaldı. Tabii şehirden ayrıldı. Şehirde yaşayamıyor anladın mı yani para etmiyor. Burada ucuz yani ormana gidiyorsun. iki tane meyve buluyorsun yiyorsun. Adam döner diye çıldırıyor 5 lira döner diye. Tabii biz mühendis olunca cepte 100 bin lirayla geziyoruz. Hoş da mühendis diyemem kendime ama okuyoruz yani. 3. senemizdeyiz falan. Secret Plays, hoş geldin. Bende diğer save'im de var merak etme. Bu benim şu an yeniden açtığım save. Şey. Cebimde 100 lira. Nereye getirdin lan bizi? İşte oğlum ne yaptın lan? Gel lan seni Senin ben kanka 500 dolar Euro falan diyordun. Ha burada meyve yok. Tamam dur. Dur ben buradan bir gezeyim biraz. Bakalım buralar nerelere gidiyor. Dutluk olan yerler. Sen arabayla gezdir bizi aşağı. <gülüyor> Zıplat o arabayı zıplat o şey yapar o. O meme yapmıştır oğlum. Zıplat o düzelir. Ay. Lan. Heh. Aynen bak düzelcek şimdi. Hop şöyle bir atlıyorsun zıplıyorsun. Zıpla o düzelcek. <gülüyor> Dur ben de atlayayım da. Devam et. Aşağı gönder bizi. Ah zıpla. ha Heh, bir daha zıpla. Olacak şimdi o. Dur. Aşağıda kalmayalım da. Sola binmeyelim. <gülüyor> Hadi. Hadi. lan Aa. Yaparız lan. Hadi. Ha, yemiyor. Ah. Baltalar elimizde. Mühendislik belimizde. Hayat zor. Biliyor musunuz arkadaşlar? Hayat zor. 100 bin dolarım olduğuna bakmayın. O şey şey yok başka bir şey yok sünnetten kalan paralar onlar yanlış anlamayın yani ulan bu tankla geziyor ne manyak insansınız ya Mühendislere 200k yapıyorlarmış bu arada. Haberiniz var mı arkadaşlar? Aa rpx youtube gelmiş. Birader o ne haber kardeşim? Fakülteden dost bu benim kanka. Mühendis abimin ne diyorsun oğlum? Kardeş, kankayız biz kanka. Fakülteden. Ne yapayım ya nasıl olsun işte geziyoruz. İşimiz düştü buraya. Seni de burada görmek güzel. Galiba bizim sınıf böyle gelmiş buraya bizim okul. Fakülte. İyi vallahi nasıl olsun ya. O HR şeyi var bu Harun Rahmi diye bir youtuber var biliyorsun değil mi? Onun rozeti galiba bu. Ben hiç sevmiyorum biliyor musun kendisini çok prim yapıyor. Hep şey yapıyor yayın açıyor hep yayın açıyor böyle. Videoları oradan çıkartmaya çalışıyor kolaya kaçıyor falan. Ya bırak ne iyi içerikleriymiş kalite yok bir kere kalite. 1080 piksel kamerası yok abimin. Webcami yok. 1300 lira olduğu için <gülüyor> abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Hep reklam oynatıyor. Hep reklam oynatıyor. Evet. Harun Rami tam bir e, primci. Devam. Götür bizi. Karşılara götür. Ne bileyim. Denizin üstüne geçelim. Ben parayı basarım. Merak etme. <gülüyor> Bagajda tank var. Biz bayağı hükümete çalışıyoruz şu an. Tabii canım. Günde yani sayamayacağım kadar fazla sayıda miktarda para kazanıyoruz. Aynen. Geçelim buradan ya. Bekleyelim biraz. Sohbet edelim. Hayda internet mi gitti şimdi? Anam anam olmasın öyle şeyler. Uf uf uf ışınlandık. Çok güzel. İyi iyi tamam Hamza taşımacılık. O zaman biraz şey yapalım dedi. Reklamımız falan olsun. Arkadaşlar çaktırmayın. Gümrükten tank kaçırıyoruz. <gülüyor> tamir edelim de şöyle bir. He, keşke rencimiz falan olsa. He, şöyle bir tamir edelim. Tamam. Tamam. O şey böyle o e, namlunun ucuna böyle bir baltanın ucunu sürt bir keskin olsun orada hava akışını sağlasın. T-34 evet. Yerli milli e, Amerikan tankını Türkiye'ye kaçırıyoruz. Şu an e, gümrükteyiz. Allah izin verirse arabayla birlikte gezeceğiz. Sovyet tank. <gülüyor> Panzer aynı şey. Range mi? Gel gel. Al eline bir tane şey. Mühendislik kıyafeti gel. Tiger birsin. He Tiger Tiger. He. Nerede bu gemi ya? Abi bu saatte gelmeyecek miydi bu? Anlaşmıştık demin. Ne oldu kardeşim bu? Oğlum o kadar da fantastik şeyde yaşamıyoruz. Araba denizaltıya dönüşmüş. tank öyle kaçırmışız falan da. <gülüyor> O Ege Malak, hoş geldin dostum. Ben bu arada artık bir kaydı kapatayım. 20 dakikalık bir kayıt olmuş. Şöyle küçük bir kayıt bitişi yapalım. Evet Hamza'nın e, hikayesinden bugünlük bu kadar. Lumber Tycoon'a böyle ara devam edeceğiz yine. Kendinize bakın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz bu arada. Beğenin güzel olur. Hoşçakalın.